Şekilde x ekseni üzerinde ve fx fonksiyonunun altında kalan x eşittir a ve x eşittir b noktaları arasındaki alanı görüyorsunuz. Bu alanı a ve b noktaları arasında fx'in belirli integrali olarak da gösterdik. Bu videoda şekle a ve b arasında üçüncü bir değer olan c'yi ekleyeceğiz. c, a'ya ya da b'ye eşit olabilir. Mesela, mesela burası. Evet, buna c diyelim. a küçük eşittir c. Küçük eşittir, b olarak da belirleyelim. Şimdi buradaki belirli integralle a ve c arasındaki belirli integral ve c ve b arasındaki belirli integral arasında nasıl bir ilişki var onu inceleyeceğiz. Güzel. a'dan c'ye fx'in belirli integrali. fx'in a'dan c'ye belirli integrali, şu an yeşille taradığım fx'in altında ve buradaki x eksenin üzerinde kalan bu alana eşit f'x'in c'den b'ye olan integrali ise, belirli integrali ise, buradaki alan. Hemen göreceğiniz hatta tahminen gördüğünüz bir şey, a'dan b'ye olan bütün alanın, az önce yeşil ve maviyle boyadığım iki küçük alanın toplamından oluşması. O halde bu, bununla bunun toplamıdır. Tabi integralin bu özelliğinin neden faydalı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yani a ve b arasında a'dan büyük, b'den küçük ya da a'ya ya da b'ye eşit olan bir c değeri bulup aralığı bölmenin ne gibi bir avantajı olabilir, ne işimize yarayacak? Sürekli olmayan bir fonksiyonla çalışıyorsanız bu çok faydalı olabilir. Ya da basamak fonksiyonların büyük integrallerine daha küçük integrallere ayırabilirsiniz. Sonra kalkülüsün temel teoremini kanıtlarken yine bunu kullanırız. Kısacası bu çok ama çok yararlı bir özelliktir. Şimdi bu özelliğin çok şey yarayacağı bir integral çizeyim. Burası a, burası b olsun. Sabit bir fonksiyon düşünelim. Bu aralıkta değeri bu olsun. Bu aralıkta da daha küçük bir değer alsın. Evet, böyle bir fonksiyonunuz varsa, büyük integrali, yani tüm bu alanı, burada bir atlama var, bu özelliği kullanarak daha küçük iki alanı ayırabilirsiniz. Aynen böyle. Buradaki alan ve buradaki.